Altın alın, altını bir daha bu fiyat alamazsınız, altın tükenmek üzere, bu tip videolara çok sık az geliyorsunuz ve biliyorum ki Türkiye'de pek çok insan altını seviyor. Ya altında, evin bir köşesinde biraz altın olsun istiyor, saygıda duyuyorum. Altın çok geleneksel bir yatırım aracı ve kendisini on binlerce yıl boyunca ispatlamış. Peki iyi bir yatırım aracı mı? Gerçekten işte bundan hiç emin değilim ve bu konuda sık sık bana sorular geliyor. Hocam neden hiç altından bahsetmiyorsun diye. Aslında Twitter kanalımda bahsediyorum ve altının hiç de içime silmediğini söylüyorum ama bugün bununla ilgili bir video yapmak istedim. Ve altının kısa, orta, uzun vadede neden pek de iyi bir yatırım aracı olmayabileceğine dair size bir bakış açısı getirmeye çalışacağım. Anlatacaklarım elbette bir yatırım tavsiyesi değil. Ayrıca ben bir MTA uzununda değilim. Son derece yanılıyor yıl olabilirim. Kendi analizinizi mutlaka kendiniz yapın. Ama bir de benim bakış açımı bir dinleyin bakalım. Belki de biraz görüşleriniz değişecektir. Hazırsanız altın üzerine derin bir sohbete başlıyoruz. Altınla Türk lirasını karşılaştırdığınız zaman neden Türkler altın sever belli. Altın Türk lirasına karşı hep değer kazanıyor. Ama bunun aslında arkasındaki temel sebeplerden bir tanesi altının dolara endeksli olması. Türk da dolara karşı maalesef hep değer kaybettiği için altın otomatikman artıyor. Peki altın doların üzerine bir performans çiziyor mu veya alternatif yatırım fırsatlarıyla karşılaştırdığımızda nasıl bir performansı var? Hadi bir bakalım. Yıl başından beri altın %9.9 değer kazanmış. %10 diyelim. Standard Poor's'da bu %8 olmuş. Bizim yatırımcısı olduğumuz Nasdaq endeksinde bu %23 olmuş. Tabii Nasdaq endeksin içerisinde bazı şirketlerde mesela Nvidia'da %100'ün üzerine artışlar var ama bu endeks toplamından bahsediyoruz. Bitcoin tarafına baktığımızda ise yılbaşından beri %58'lik artış var. Evet bu biraz kısa bir zaman aralığı. Yanlış bir seçim yapmış olabiliriz. 365 güne bakalım bu durumda. 365 güne baktığımızda Bitcoin'in geçen yıla göre %8.72 geride olduğunu görüyoruz. Standard Poor's %5.10 yukarıda. Altın %8.22 yukarıda. Nasdaq %12.09 yukarıda. Yani son bir yıl ki dünyada her şey birbirine girdi biliyorsunuz. Amerika faizleri yükseltti, enflasyonlar, resesyonlar, savaşlar, her şey oldu. Yani altının sebebileceği her şey oldu. Ve böyle bir ortamda bile nazlak altından biraz daha iyi bir performans çizmeyi becerdi. Altın, Standard Porsa göre biraz daha iyi bir performansı var. Bir yıl ortalamasını Bitcoin'in üzerinde kaldı. Peki 5 yıla çıkaralım şimdi vademizi. 5 yıla baktığımızda Standard Poor's ile aşağı yukarı aynı performans çizdiğini görüyoruz 52 civarında. Nasdaq'ın onların iki katına yakın bir performans izniyle görüyoruz. %92. Ki Nazdan içerisinde aslında büyük hisseler olan işte Tesla'ları, Meta'ları, Google'ları ayırsanız rakam çok daha yüksek. Bitcoin'e baktığımızda son 5 yıllık artışı %203. Yani bunların epey gerisinde kalan bir altın var. Sanal Poor's'un genel endeksiyle ancak yarışıyor. 10 yıllık bir perspektife çıktığımızda ise... Bitcoin burada çok ezici üstün, görüyorsunuz %22.564'lük bir performansı var. Nasdaq'ın performansı %342, Standard Poor's'un performansı %147, Altın'ın performansı ise %38.4. Altın böyle baktığımızda 1, 5, 10 yıllık perspektiflerde çok da iyi bir yatırım aracı değil. Son bir yıl altının biraz altın günleri gibi daha hakikaten. Niye? Çünkü altının sevdiği her şey oldu. Orada bile nazlan altına performanssızdı. Bitcoin'e göre evet daha iyiydi ama bitcoin biliyorsunuz çok günlük dalgalanabiliyor. Gelecek hafta bu işin tepe taklı olma ihtimali var. Altın kötü bir yatırımdır, iyi bir yatırımdır derken neyle kıyasladığımız önemli. Ben yurt dışı yatırımcısı olduğum için yurt dışındaki yatırım fırsatlarıyla karşılaştırıyorum. Ve böyle bir yapıda altını portföyümde ciddi bir yatırım aracı olarak göremiyorum. Ama tabii geçmiş performans, büyüm olan bundan sonra neler olacak ona bakmak. Altın en nihayetinde bir emtia. Yani bir nakit akışı, gelir akışı yok. Bir şirket hissesi almaya benzemiyor. Tesla'nın hisse evden alırsanız şirket ileride büyüyecek mi, küçülecek mi, ne kadar nakit akışı yaratacak. Buna oynarsınız. Altın ise bir emtia ve onun fiyatını belirleyen yani tek şey arz-talep dengesi. Altının arzı oldukça stabil. Yılda 3 bin tonlar civarında. Burada 2010 yılından beri üretimini görüyoruz. Son 10 yıldır neredeyse hep 3 bin tonlar civarında gidiyor. Biraz iniyor, biraz çıkıyor. Altının fiyatı çok artarsa altın arzı da artabilir bu arada. Çünkü altın çıkartmanın belli bir maliyeti var. Bugünkü fiyatlarındaki arz bu seviyelerde. E arzı sabit olduğuna göre talebe bakmamız lazım o halde değil mi? Altına talep nereden geliyor? Çünkü arz burada sabitse, talep artıyorsa altının fiyatı artacaktır. Altına talep aslında iki temel pazardan geliyor. Bunlardan bir tanesi kuyum pazarı, yüzde 47'si burada. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi altın takıyı seven insanlar bunu alıyorlar. Külçe altın, bullion dediğimiz pazar, yüzde 37 işte merkez bankaları, çok büyük yatırımcılar böyle alıyor. Küçük coin'ler veya medal'lar işte bizdeki cumhuriyet altınları gibi bu pazarın yüzde 9'unu oluşturuyor. Yine büyük oranda yatırım, hediye vesaire şeklinde. Bir de elektronik endüstrisinde bir iletken malzeme olarak kullanılıyor. Fakat burada görüyorsunuz, elektrik endüstrisindeki kullanım sadece %6 seviyesinde. Yani ekonominin büyümesi, sanayinin büyümesi, güçlenmesi, zayıflaması altının fiyatını çok etkileyen bir şey değil. Çünkü altın ya ziynet eşhası olarak kullanılıyor ya yatırım aracı olarak. Öte yandan şunu da düşünebiliriz. Zinet alımının arkasında da yine temelde bir yatırım mantığı var. E bir ürün sadece bir yatırım aracı olarak görülüyorsa ve endüstriyel kullanımı oldukça düşükse ...bu durumda bu ürüne karşı olan yatırım talebi artıyor mu artmıyor mu ona bakmamız gerekiyor. Ama ona geçmeden önce ziynet tarafından bir bakalım. Zinet tarafında altın talebinde dünyada ciddi bir artış yok. Burada Hindistan, Çin ve dünyanın gerisi diyor. Dünyanın gerisi Türkiye'nin önemli rolü olduğunu düşünüyorum... ...yıllar içerisinde altın tüketimi 2013'te bir zirve yapmış, o gün bugündür küçülüyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi, mesela elbette 2020'de yaşanan finansal kriz, insanların parası az, altına orada talep düşüyor. Yine altın fiyatı yüksek oldukça ona talep düşüyor, paradoksal olarak. Çünkü işte siz de bir düşünün, yakınızın bir çocuğu oldu, ona altın takacaksınız. Eskiden tam altın takıyordunuz, şimdi çeyrek bile zor hale geldi. Çünkü fiyat artıyor, ondan dolayı da talep burada düşüyor. Bu talep tekrar canlanır mı? Belki bir miktar canlanır ama 2013'teki seviyesine gelse bile... O dönemde 2500 tonun üzerine talep varmış, bugünkü altın üretimi onun epey üzerinde hala. Yani sadece ziynette bu iş olacak gibi değil yatırım tarafına talep görmesi lazım. Kaldı ki bazı raporlar gösteriyor ki özellikle Hindistan'da ve Çin'de altına karşı gençlerin isteği de daha az, talebi daha az, başka yatırım araçlarını tercih edebiliyorlar. E bu durumda altın talebi nereden gelecek? Yatırımcılardan gelecek. Yatırımcı deyince de en önemli. Yatırımcılar tabii merkez bankaları. Altın severlerin bu aralar üzerine çok konuşmayı sevdiği mesele bu. Baktığımızda Merkez Bankalarının 1990'lardan 2010'ların başlarına kadar hep altın sattığını görüyoruz. Bunun birkaç sebebi var ama en önemlisi dünya ekonomisinin çok iyi gidiyor olması o sıralar. Neden? Çünkü Çin katılıyor dünya ekonomisine, dünya ticaret örgütüne giriyor ve bir anda çok ucuz bir iş gücü pazara giriyor. Ürün fiyatları düşmeye başlıyor. Böylece enflasyonsuz hızlı büyümeler yakalanıyor. Böyle altın devirler. 2010'lardan sonra işler biraz tersine dönüyor. Sebeplerine biraz sonra geleceğim. Ve ondan sonra Merkez bankalarının altın talebi artıyor. Hakikaten 2022 yılında da rekor kırıyor. 2023'ün ilk çeyreğinde de altın talebinin Merkez Bankalı tarafının yüksek olduğunu görüyoruz. Yaz bu listelerde Türkiye'de var. Türkiye 2023'ün ilk çeyreğinde pek altın alamadı. Daha fazla satmak zorunda kaldı hazine açıklarını kapatmak için. Ama altınla ilgili Merkez bankalarında da geçmişe göre bir artış olduğu taleplerine belli. Neden? İki sebepten. Bir tanesi enflasyon korkusu. Çünkü şunu farkındayız. Çin'de üretim maliyetleri gittikçe artıyor. Artık ülkedeki refah artmış durumda. İnsanlar o kadar uluza çalışmıyorlar. Burada Çin işçilik maliyetlerine tırmanışları görüyoruz. Bunun bir enflasyon tetikleyici yapısı var. Onun üzerine tabii Covid'i yaşadık. Tedarik zincirleri kırıldı. Ürünlere ulaşamadık. Bir de Covid sırasında malum merkez bankaları çok para bastılar. Vatandaş aç kalmasın diye. Bütün bunlarla enflasyon sıçrattı. Ve bu eğilimi... ...uzun süredir okyan merkez bankaları... ...buna karşı kendilerini korumak için altına alıyorlar. Neden bitcoin alamıyorlar diye sorabilirsiniz. Çünkü kanunen öyle bir şey izin yok. O bir devlet politikasıyla ancak belirlenecek bir şey. Onun yaşındaki en iyi alternatif tabii altın olduğu için... ...kasalarında doları veya kendi paralarını tutacaklarına altın tutmayı tercih ediyorlar. Neden? Çünkü enflasyona karşın altının güçlü, korumalı bir ürün olduğu inanıyorlar. Bu durumda ilk bakmamız gereken şeylerden bir tanesi... ...enflasyon olacak mı önümüzde? Ya enflasyon düşüyor... Ben bununla ilgili çok video yapıyorum. Tekrar detaylara girmeyeceğim. Burada Amerikan tüketici fiyatlarındaki düşüşü görüyoruz. Dün üretici fiyatları endeksi geldi. Yıllık enflasyon %2.3'lere gelmiş durumda orada. Enflasyon düşüyor. Ve eğer daha belki videolarımı izlemişseniz ben düşmeye de devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle Devletleri'nde, Çin'de zaten o kadar yüksek bir enflasyon yok. Avrupa'da yüksek ama orada da hafif aşağı doğru kırılmaya başlamış durumda. Bu durumda bir kere enflasyon yüksek olmayacak ben buna inanıyorum. Buna inandığınız zaman da hem merkez bankalarının hem bireysel veya kurumsal diğer yatırımcıların altına olan talebinde bir miktar zayıflama olabilir. Çünkü eğer siz bunu enflasyona karşı bir savunma aracı olarak görüyorsanız, enflasyon da düşeceği bayağı gün gibi açıksa altın olan talep bir miktar daralabilir. Kaldı ki zaten altın enflasyona karşı süper iyi bir koruma aracı mı o da epey tartışılabilir. Şu aşağıdaki grafikte 2002'den işte 2021'e 2022'ye kadar olan süreçte altın ve enflasyon karşılığı nasıl davranmışlar onu görüyoruz. Kırmızı çizgi Amerikan tüketici fiyatları endeksi, sarı çizgi altın. Enflasyon yükselmiş altın düşmüş burada beraber hareket etmişler enflasyon yükselmiş altında onu takip etmiş fakat burada enflasyon yükselmiş altın düşmüş burada enflasyon yükselmiş altın düşmüş burada enflasyon coşmuş altın onu hiç takip edememiş belli olmuyor yani zaten şöyle bir bilgi var Forbes da diyor ki Altının enflasyona göre ortalama fiyatı 3.6 olmuş 1972 yılında. Bugüne baktığımızda ise bu 6.4. Eğer altın enflasyona karşı gerçek bir kurma aracı olsaydı bunun kabaca sabit kalması gerekirdi. Oysa iki kata yakın artış var diyor. Altının muhteşem performans çizdiği bir enflasyon dönemi var 1973'te 79 arasında bu dönemde enflasyondaki yükselme %8.8 altın %35'lik yıllık ortalama getiri sağlamış bu dönem hakikaten altının çok öne çıktığı muhteşem bir dönem. Ama sonraki yıllarda altının enflasyonla ilişkisi o kadar da iyi gitmemiş. Mesela 1980 1984 arasında enflasyon %6,5 yıllık ortalama yükselirken altın ortalama %10 düşmüş. Altın bu dönemde sadece enflasyondan değil gayrimenkuldan ve S&P 500'den de düşük performans çizmiş. 1988 ile 1991 arasında Amerika'da enflasyon %4.6'dayken altın yılda ortalama %7.6 düşmüş. Yani çok kesin bir ilişki yok. Yani kafamız hemen şöyle çalışıyor. Enflasyon artarsa para bollaşacaklar, insanlar da gidip altın alacaktır. Öyle olmayabiliyor. Çünkü enflasyona karşı kendinizi koruyabileceğiniz başka araçlar da var. Onlara şimdi girmek istemiyorum. Ama bir, enflasyonun yükseleceği garantili değil demin rakamları konuştuk ve oldukça kısa orta vadede bile ben sert düşüşler bekliyorum. Mesela Amerika'da Haziran sonunda enflasyonun %3'lerin az üzerlerine ince inanıyorum. Bununla ilgili daha detaylı ileride konuşuruz. Öde yandan zaten enflasyon varsa bile altının enflasyona karşı süper güçlü bir araç olduğu tam da doğru bir hikaye değil. Bu durumda altınla ilgili ikinci büyük hikayeye gidiyoruz. Resesyon. Biliyorsunuz başka bir korku da Amerika'da resesyon olacak, bütün dünyaya yayılacak. Yani ekonomik durgunluk olacak. Resesyon teorisine inanmıyorum. Bununla ilgili daha ben konuştuk, ileride yine videolar yapacağız. Ama resesyon olursa altın bu durumda nasıl bir performans çiziyor? Gelin tarihe bakalım. Bu grafiği çok seviyorum. Bu grafikte altın da resesyonun davranışını tekrar haritaya koymuşlar. Şimdi altın 1973 resesyonunda süper performans çizmiş. O resesyonda S&P 500 %13 gerilerken altın %87 artmış. Altın gerçekten altın devre. Buna karşı 1980 resesyonda S&P 500 %6.6 artarken... Altın %5.1 düşmüş. 1981 resesyonunda yine S&P 500 altına göre daha iyi bir performans çizmiş. 1990 resesyonunda S&P 500 altına göre daha iyi bir performans çizmiş. 2001'de altın %5 yükselmiş. S&P 500 %1.8 küçülmüş. 2007-2008 resesyonun yine altının güçlü bir dönem. Yani çok artmamış ama en azından kendini korumuş. Çünkü S&P 500 orada %37'ye yakın düşüş yaşamış. 2020 resesyonunda evet altın... S&P 500'e göre biraz daha iyi bir performans var. Çok da ciddi bir fark yok. Hatırlayın o günlerde altında düşmüştü. 2022 resesyonda ise ama burada year to date dediğimiz yer geçen senenin Temmuz'u. O zaman S&P 500 çok düşüktü. Orada S&P 500'e göre iyi bir performans çizmiş. Fakat demin gördük S&P 500 oradan buraya epey toparladı ve aradan fark kapandı. Yani evet resesyonda altın çoğu zaman Makul davranmış ama açık arabi bir performans farkı yok ve insanların zihnine yazılıp kalan altın resesyona karşı süper bir savunma aracıdır. Aslında biraz 1970 1980lerin hikayesine benziyor. Neden böyle? Çünkü altın bir işe yarayan bir ürün değil fazla. Yani inanıyorsanız değer. Çünkü endüstriyel kullanımı az, gördük. Üstelik eğer resesyon varsa endüstriyel kullanım daha da azalıyor insanların altının böyle bir dönemde güçlü bir ürün olduğuna inanması gerekiyor. Ve orada da baktığımızda özellikle genç tüketicilerde altı inancının hiç de bu kadar kuvvetli olmadığını görüyoruz. Evet yani böyle özetlemek gerekirse altın S&P 500 seviyesinde performans seziyor. altında Bitcoin'in altında son bir yıl hariç. Altın enflasyonu sever diyoruz pek de sevmiyor. Altın resesyonu sever diyoruz pek de sevmiyor. Altına karşı talep artışı ziynet tarafında pek ciddi oranlar yok. Altına karşı merkez bankası talep talebinde bir artış olmuş geçen sene enflasyona ve resesyona karşı koruma olarak ama enflasyon düşme eğilimindeyse ise bu talep olmayacaktır. Resesyona karşı bir koruma aracı mı? Eh çok da kuvvetli değil. Üstelik benim inancıma göre resesyonun olmama ihtimali var. Bir de teknik tarafta bir sıkıntı var. Teknik tarafa baktığımızda altının bu 2070-2080 aralığından üç kez iğne atıp geri döndüğünü görüyoruz. Bunlardan biri 2020'de biri geçen sene biri de Geçtiğimiz haftalarda ve altın buraya bir türlü aşamıyor. İşte biraz teknik analizden anlıyorsanız buna üçlü zirve denir ve üçlü zirve pek hala alamet değildir. Elbette teknik grafiklerden yola çıkarak geleceği okuyamıyoruz ama baktığımızda üçlü zirveler genellikle bir geri çekilmenin işareti oluyor. Eğer beklediğim gibi bir satış gelirse önce bir 2005'lerde bir destek var daha sonra 1920'lerde daha sonra aşağı doğru 1800'lerde en 1.700 1700'lere doğru geri çekilebilir. Benim tahminim... Altının bu yaz sonuna doğru 1600 lira kadar geri çekilebileceği yönünde. Ama dediğim gibi bir tek analiz değil bu. Genele bakıyorum. Sadece teknik analizden bunları okumak zor. Deminden beri temel analizi anlattım. Peki altın için olumlu senaryo ne olabilir? Altın kaos sever. Altın kaostan hoşlattı. İşte Amerika'da hatırlayın banka batışları olduğunda altın hemen yükseliyor. Kaosu seviyor. Ne gibi kaos senaryoları var önümüzde? İlk kaos senaryosu yakın vadeli olan bir senaryo. Amerika borç tavanı sorununu aşamaz da... Defolda düşer yani borçlar ödeyemezse kesinlikle altına yarayacaktır. Pek yüksek ihtimal görmüyorum. Şu anda cumhuriyetçilerle demokratlar arasında görüşmeler devam ediyor. Gidiyorlar geliyorlar en de sonunda çözerler diye düşünüyorum. Ama altın böyle dönemden hoşlanır. İkinci bir kötümser senaryo Rusya ile Ukrayna savaşı büyür, uzar, nükleere dönüşür. O zaman insanlar altın gibi güvenli limanlara daha fazla kaçabilir. Bu da çok ihtimal vermiyorum. Neden derseniz bu savaş iki tarafı da çok tüketmiş durumda. En son Rusya'nın özgürlük günü gösterilerinde meydandan geçecek tanklarının kalmadığını gördük. İzleyenler varsa çok trajikti. Ukrayna'da da durum çok vahim. Ukrayna'ya destek veren Amerika'da, Almanya'da da durum pek iyi değil. Zaten kendi ekonomik dertleri de var. Taraflar savaşı bitirmek istiyorlar diye düşünüyorum. Burada da yani bu bakmut meselesinde bir savaş daha dönecek. Ondan sonra pazarla oturacaklar. Ve işte buradan da aslında üçüncü bölümüne geliyorsun senaryomun Burada ara bulucuda Çin yapacak diye inanıyorum. Nereden biliyorum? Zelenski geçenlerde Shipping'le uzun bir telefon görüşmesi yaptı. Putin'in zaten Shipping'le arası iyi. Shipping uzun zamandır barışçıl çözüm bulmamız gerekiyor diyor. İki taraf da buraya dinlemeye son derece eğilmeler. Ben Shipping'in burada araya girip böyle bir abi gibi bu meseleyi çözmeye çalışacağına inanıyorum. Çünkü o da savaştan hoşlanmıyor. En büyük müşterilerden bir tanesi Rusya. Rusya'da sıkıntı var. Diğer müşteriler Avrupa, Amerika. Oralarda sıkıntı var. Bu savaş bir önce bitsin istiyor Çin'de. Çünkü Çin'in ekonomisi de öyle Muazzam bir ekonomi değil. Orada dertler çok fazla. Çin bu daire de çözünce ne olacak? Amerika ile muhtemelen arası iyileşecek. Ben uzun zamandır bu konuda çok belirtiler görüyorum. Daha haber bahsettim. Tim Cook'un, ilan, Musk'ın, Çin ziyaretlerinden bahsettim. Şu anda Amerikalı heyetlerle Çin heyetler arasında yeni görüşmeler var. Ve burada ticaretteki engellerin aşılması konusunda proje üretiliyor. Ben Çin'in, Tayvan işgalinin falan en azından 5-10 yıllık bir vadede mümkün olmadığını, ekonomilerinin buna izin vermediğini, onun yerine hep beraber daha barışçıl bir dünyanın daha çok istendiğini düşünüyorum. Beni çok iyimser ve saf buluyor olabilirsiniz ama benim düşüncem bu yönde. Evet, benim görüşüm bu. Ben dünya hakkında daha olumlu bir inanışa sahibim. Bu olumlu inanışın içerisinde de altın benim portföyümde hiç yer almıyor. Portföyümde bir miktar altını samimiyetle anlayabilirim. Hani kötü güne karşı bir yedek akçedir kenarda ama bir yatırım değil. Benim görüşüm bu. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Ama benim görüşüm çerçevesinde soru ve yorumlarınız varsa heyecanda bekliyorum.